Censorship versus the right to free speech. Okay, so uh, there are bu muydu, parça, bu muydu hocam? Yes. Ha, ben şey okumuşum. What did you read? Uh, kızların genlerim erkeklerin genlerim babalarılarından gelir diye bir parç okumuşum. This one, uh, well, evet. so, evet, evet, evet. okay. This one is for classroom. This one is for home reading okay a is always for classroom b is always for uh sorry a is for classroom b is for home so classroom uh home classroom home it goes like that ee, şeye yazmadılar mı arkadaşlar ben öyle söylemiştim O yazıyor hocam efendim yazıyor Yazıyor, evet. sitede de yazıyor. Hı hı, öyle söylemiştim. Yani A'ları okuyoruz, B'leri siz evde free olarak okuyorsunuz. Yani üzerinde duracağımız metin A her zaman için. Okay? From now. On. Tamam. Okay. So censorship. Let's come to the passage. Uh, these are the words you could take down note of. Okay? Reportedly consistent, conflate incitement proponent, okay, intimidate, again incite, ludicrous, right, levy, imminent, okay, uh, vigorous, staunchly. These are additional now core, ensure long-standing. Also abandonment and governance. Okay, these are the words that you could uh, work on. I recommend you to um, form a quizlet, or let me just accept people. Okay. I, I recommend you to form quizlet or memorize uh, vocabulary stacks groups and study them at home. So you must know, These words basically from this text. There are some other words, but they are not very relevant. These are good words to understand uh, text in the media, okay? Permanent, inauguration, pro-Trump. What does pro mean, for example, pro-Trump? If you say pro-someone. supporter. Yeah, that's right. Mm -hmm. Trump taraftarların, uh, those people who support Trump, and other words. Maybe you can just uh, underline them as well, okay? I'm showing you, could you please underline those words? Permanent, one is permanent. And the next one is inauguration. The next one is pro-Trump, okay? Reportedly is another word. Consistent. Conflate is another word. Incitement is another word. Proponent. Intimidate in this one. Insight is the verb form of incitement. Ludicrous, here. Levy, imminent, okay. Vigorous, just under the heading are social media platforms over censoring. Staunchly. don't worry about these highlighted parts. Core is another one, core. Just it's about where to now heading just at the beginning of the paragraph. Ensure longstanding, abandonment and governance. Okay, now let's go to the beginning of the text. I have a few questions for you, if you are ready. But uh, have you all read the text, except for those who misunderstood? Friends, Herkes okudu mu arkadaşlar? Yanlış anlayanlar dışında. Kim yanlış anladı bilmiyorum. Bir, bir kişi söyledi. Başka var mı? Anyone else? Could you please raise your hands if you have read it? Aylin, Fatma and then others. How about others? Arkadaşlar şimdi sizin beklentiniz ne burada? dersten ne bekliyorsunuz? Ee, onu bir öğrenelim de ona göre. Şimdi bunu hani evde okuyun, burada tartışalım dedik ya. Nasıl bir ders hayal ediyorsunuz? Konuşalım, birbirimizi anlayalım. Şimdi geçen sene aslında ben burada okutalım diye öyle başlamıştım. Yok hocam evde okuyalım dediler. Geneli. Öyle devam ettik. Yani nasıl yapalım? Söz alıp konuşalım lütfen. Hocam, merhabalar. Evet. Ben bu platforma yeni tanıştım da, benim ilk katılımım derse... ...o yüzden öncesinde nasıl bir uygulama yapıyordunuz bilmiyordum. Kusuruma bakmayın o yüzden, ben okumadan katıldım ama bundan sonraki süreçte hani sisteme riayet ederek gideceğim. Yani sorun şu, bir kısmı okuyup bir kısmı okumadım mı? Olmuyor. Değil mi? Arkadaşlar, şimdi e, diyelim 14 kişi var burada şimdi. 14'ün yarısı okumuş, yarısı okumamışsa sıkıntı. Şimdi okuyanlara göre mi gideceğiz, okumayanlara göre mi? Öyle mi? Evet hocam. Yani, yani oku okuyanlara yani. göre gitmek. E Şu anda Bunlar ama iki değil. kişi okumuş yani. İki kişi okumuş. Normal şartlarda onlara göre gidilmesi gerekiyor. Çünkü instruction öyle. Yani dersten önce öyle. Şöyle yapabiliriz. Şimdilik bu ders yine okuyalım. Fatma ve Aylin kusura bakmasınlar. Burada okuyalım. Ama benim anlayışım şu. Siz çalışırsınız. Tabii ki normal şartlarda reading de derste yapılır. Ama arkadaşlardan gelen talep üzerine biraz da zamandan kazanmak açısından e, dedik ki evde okuyun ve kelimelerini çalışın. Şimdi ben size şey göstereyim e, Memrise göstereyim veya Quizlet bakın Quizlet.com buraya girip her hafta bir kişi buraya atsa birlikte işte WhatsApp grubunuz vesaire olabilir. Burada bir çalışma seti oluştursanız değil mi? Mesela proponent kelimesi, proponent kelimesi geçiyordu. Buraya yazacaksınız işte proponent terimi karşı tarafına Türkçe'sini veya eş anlamlısı İngilizce eş anlamlısını kullanmakta çoğu zaman faydalıdır çünkü iki defa kelime öğrenir ya da iki kelime öğrenmiş olursunuz böylece bir taşla iki kuş olur. Şunlar silin, buraya eklenebilir. Daha sonra bu seti hepiniz birlikte çalışabilirsiniz. Örneğin, diyelim ki bunda 20 kelime var. 20 kelimeyi e, en sonda işte uzay yarışı vesaire var. Onlarda kim daha hızlı yapıyor, onunla ilgili bir rekabet de oluşur vesaire. Bir de Quizlet var. Şey Pardon, Memrise. Quizlet'i gösterdim. Memrise. .com adresinde. İkisinin farkı şu. Memrise size hangi kelimeyi çalışacağınızı söylüyor. Az tekrar edilenler bilemediklerinizi ön plana çıkarıyor. Onları genellikle söylüyor. Quizlet işi tamamen size bırakıyor. Ama tabii eleyebiliyorsunuz öğrenmiş olduğunuz kelimeleri işaretliyorsunuz. Onları listeden bir anlamda çıkarıyor veya sormuyor. Buradan Memrise'den aslında ikisiyle birlikte çalışmak mümkün, bence uygun. İşte birinden sıkıldığınızda diğerine geçebilirsiniz. Bir de Memrise'in Leaderboard'u var. Yani kimler o seti çalışıyorsa, bu sadece sizin grupta olmaz. Dışarıya da açılıyor setler çoğu zaman. Dünyadan kimler çalışıyorsa, rast gelenler olur, onlar da çalışır mesela. Birinci kim? O hafta en çok kim? tekrar etmiş, kaç puan almış, o ay kim tekrar etmiş en çok kaç puan almış bunları gösteriyor. Bu da tatlı bir rekabetle daha fazla kelime öğrenmenizi sağlayabilir. Benim önerim şu bakın arkadaşlar. Öncelikle bu parçayı açın evde kelimeleri belirleyin. Ama bu kelimeler daha çok akademik kelimeler olsun. Tabii WhatsApp grubu olur. Siz dahil olursunuz. Yani isteyenler dahil olur. WhatsApp grubu Kurabilirsiniz. Onda bir sakınca yok. Ee, şimdi çalışma yöntemini söyleyeyim. Fayda görebileceğiniz şekilde. Önce bu parçayı bir kere okuyun. Ve bilmediğiniz kelimelerin altını çizin. O kelimeleri alın. Quizlet'e memraize e atın. Bir süre çalışın. Hani diyelim bugün salı. Bunu yarın okuyun. Kelimelerini çıkarıp atın. Birkaç gün tekrar edin o kelimeleri. Sonra tekrar metne dönün. O bilgiler ışığında kelimeleri artık biliyorsunuz ya sizin için metni okumak daha keyifli olacak ve daha kolay olacak. Metni okuyun. Kelimeleri de artık biliyorsunuz. Tekrar edin. Bilmediklerinizi not edin. Tekrar çalışın. Bu hani çok uzun süreler değil bu bahsettiğim. İşte şunu okuması 15-20 dakika. Baştan sonra anlasanız da anlamasanız da okuyun. Daha sonra kelimeleri Sabahları, akşamları, işte boş olduğunuzda, otobüste, şurada, burada, boş zamanlarınızda çalışın sadece. Telefon üzerinden zaten. Uygulamayı indireceksiniz. Sonra da fırsat bulduğunuzda bu metni çalışın. Tekrar okuyun. Ve her bir paragrafı birkaç cümlede özetleyin. Tabi burada paragraf derken bunlar cümle cümle yazmış çoğunu. Paragraf değil. Ama siz mesela şu bölümü, şu gördüğünüz bölümü ekranda, Birkaç cümleyle özetleyebilirsiniz. Ya da her bir heading'i mesela. Birinci heading, opinion diye başlıyor. There is no free speech right to incite violence. Gibi bu şekilde bakın. Bu kısmı da iki üç cümleyle özetleyin. Kendi yazınızla, kendi cümlelerinizle. Yine bu kısmı da birkaç cümleyle özetleyin. Bu bir paragraf da olabilir tabii. Bu kısmı da birkaç cümle. Son olarak bu kısmı birkaç cümleyle özetleyin. Son paragrafı da özetleyin. Bitsin. Şimdi sınıfa geldiğinizde hazırsınız. Bir kere kelimeleri biliyorsunuz. Parçayı birkaç kere okumuşsunuz. Ve ilgili bölümleri özetlemişsiniz. Burada ne yapacağız? Burada tartışacağız arkadaşlar. Yani bu parçanın ötesine gitmemiz gerekiyor. Tabii ki parçanın belli bölümleri üzerinde tartışabiliriz. Ama konu censorship. What is censorship diye başlayabiliriz. What is it? Do we have censorship in Turkey? How about censorship around the world? Değil mi? Bunlar tartışmamız lazım. Çünkü burası adından da anlaşılacağı üzere e, efendim advanced reading class. Artık bir şeyleri bir belli noktaya gelmiş öğrencilerin katılabileceği bir şey o anlamda. Önerim şu, örneğin bu metin zor mu geldi size? Önerim Burcu hocanın dersine devam etmeniz yani. Kendinizi deneyebilirsiniz bu noktada. Metin ile denersiniz veya proficiency test ile denersiniz. Proficiency test içinde şunu öneririm. Sonuçları güvenilirdir. Dialogue testleri tüm beceriler için yapabilirsiniz. Dialogue Lancaster University dediği ilk sırada çıkanı seçiyorsunuz. Arkadaşlar bakın kendiniz test edin. Admit diyelim. Buna tıklıyorsunuz. Dayalan. Biz şimdi hangi e, beceri üzerinde çalışıyoruz? Reading. O yüzden Reading testini ve vocab testini alabilirsiniz. O testleri yapabilirsiniz. Devam ediyoruz. Böyle devam ediyorsunuz. Hayır. Önceden e, save bir testim yok. Şimdi buradan seçeceğim ben. Tamam mı? Ne seçeceğim? E, reading. Bakın bu Reading hangi dil için? İngilizce için. Şu. Birleştiği yer. English reading. Yes diyeceğim. Placement test verecek size önce. Devam edin. Placement test şu. Bu kelimeler İngilizcede var mı? Ona karar vereceksiniz. Varsa to campaign mesela. Evet var diyeceksiniz. Yoksa bunu işaretleyeceksiniz. Bunu bitirdikten sonra size... Bu bilgisayar e, computer adaptive testing diye geçiyor. Yani sizin verdiğiniz buradaki cevaplara göre size belli sorular veriyor. Birazcık kolay, birazcık zor duruma göre hani performansınıza göre. Sonra da burayı geçiyorsunuz. Yaptıktan sonra geçiyorsunuz. Self-assessment'ı geçebilirsiniz. Direkt geçebilirsiniz. Yes deyip. Dialogue testi şimdi gelecek. Basmayın. Siz görün. Immediate feedback'i de kapatın arkadaşlar. Kapatın ki şu anda off. Turn şu anda açık pardon, şu anda kapalı. Bu haliyle kalsın çünkü testi yaparken yanlış yaparsanız moraliniz bozuluyor. O yüzden ileriki performansınızı etkiliyor. Sonuç itibariyle size A1, A2, B1, B2, C1, C2 düzeyinde. Seviye verecek, puanlar verecek. Ya Sadece böyle diyecek. Herhangi bir rakamsal bir şey söylemeyecek. A1, A2. A1, A2 ise Esat Hoca'nın dersine gidin. B1, B2 ise Burcu Hoca'nın dersine gidin. C1 ise benim dersime gelin. B2'ler de benim dersime gelebilir. Yani daha doğrusu şöyle söyleyeyim. B1 ise Burcu Hoca'nın dersine gidin. B2 ve C1 ise benim dersime gelin. Okay arkadaşlar. Böylece e, doğru yerden başlamış olursunuz. Bunun yanında dayalang'ın kelime testini de yapın. Çünkü kelimeyle okuma eş zamanlı aslında ilerliyor. Kelime bilginiz okumanızı etkiler. Okumanız kelime bilginizi etkiler. Karşılıklı yani. Anlatabildim mi? E, sanırım clear, değil mi? Bakalım. Link Evet, whatsapp.com ayrı bir şey. Tamam. Ee, arkadaşlar bu. Okay. Şimdi o zaman metni okuyalım. O kelimeleri not ettiniz zaten. Onları çalışacaksınız. Ee, öyle yapalım. Tamam. İsterseniz şunu da yapabiliriz. Bugün dersimizi bu şekilde bırakalım. Bundan sonraki derse hem seviyenizi ölçerek gelin. Hem de metni çalışarak gelin. Nasıl isterseniz. İsterseniz de şimdi devam edelim. Yapabildiğimiz kadar yapalım. Siz de. Yani tabii telafi yapmamız gerekecek eğer şu an bırakırsak bir telafi yapmamız gerekecek. Ne diyorsunuz? Şu anda okuyalım, devam edelim diyenler. Okuyalım devam hocam. Edelim. Devam edelim. Peki. Madem geldik, bence de öyle aslında. Evet. O zaman metni okuyalım arkadaşlar. Bölüm bölüm anlatacağız, özetleyeceğiz, birbirimize soru soracağız, karşılıklı. Bazen odalara gireriz, odalarda konuşursunuz, ok? Odalara ayırız, o şekilde konuşursunuz. Bakalım, şimdi e, metni okuyun, size 10 dakika verelim metni okumak için. 10 dakika yeterli. Ne anlarsanız, bakın bir metni okumak, anlamak demek her şeyini anlamak değil. Genel bir anlayış geliştirirseniz o da yeterli olabilir duruma göre. Yani şu anki dersin amacı için genel bir anlayış yeterli olabilir. Okey? Hadi bakalım. Saat 23 geçiyor. 33'e kadar okuyalım. Zaten 40 geçe bitiyor. Sonra bir 7 dakika tartışalım. Okey? Bu testi de herkes yapsın Lütfen sonuca göre gruplandırma yapalım arkadaşlar o ve ve de unutmayın o kelimeler doğru yaptın özellikle e, memraizi bir kişi oluşturup grupla paylaşırsa iyi olur Böylece birlikte şey yaparsınız Efefendime söyleyeyim e, tartışırsınız Çalışırsınız işte leaderboard vesaire olur. Thank you. Yes, friends, time's up, I suppose it's high up. So let's take a look at the text again. Uh, that's 2A. So I'm to talk about the overall opinion of this person. What is the writer of this text? Who, who is the writer of this text? Who? There you have it, right? Catherine. Galber Here. Catherine Galber is the writer of this text. So, what is her opinion? What is her overall opinion, global opinion on this issue? Could anyone answer this question? What is her global opinion? What does she think about censorship, for example? Freedom of speech, right to speech. How about Trump's case, Trump? Remember the Capitol riot? Remember that riot? Friends, do you remember riot? So let's take a look at this part. Recent storming of the US Capitol has led a number of social media platforms to remove President Donald Trump's account. So, does the author find this true or false? Removing President Donald Trump's account. Any responses, friends? Does the author think it's true or false do you remember the incident do you remember the incident friends it was 4th of january as far as i can remember anyone who could remember peki birinci cümleyi bana tercüme edecek olan var mı Arkadaşım. Her şeyi, ekrana yansıtabilir misiniz? Tabii sizde yok mu? Yansıtalım. Evet burada. Bu cümleyi çevirebilir misiniz bana? Şu cümleyi çevirin. E, hocam ben deneyeyim. Hı hı, lütfen. İlk e, ilk cümleyi mi yapayım, ikinci cümleyi? Mi? İlk cümleyi yap. Tamam. E, Amerika'nın başkentinde son zamanlardaki gündem olarak düşündüm. Yani storming hani fırtına ya gündem gibi. Hı hı. E, Başkan Donald Trump'ın hesabının sosyal medya platformlarından kaldır, kaldırılması bir dizi bir şeye yol açtı gibi yani bir dizi bir şeye öncülük etti gibi bir anlam verdim. Ya çok sayıda sosyal medya platformunun Donald Trump'ın hesabını kaldırması ya yani askıya alması evet. anlamında askıya almasına olmasıyla sonuçlandı. Nedir bu? Sonuçlandı. US Capital buradaki başkent değil de Kapitol binası var ya Amerika'da. Ha tamam. Ya <gülüyor> Kapitol binasına yapılan e, efendim işgal. Kapitol binasının işgali. Evet. İkinci cümleyi de eğer edecek arkadaş yoksa söyleyebilirim. E söyle diğerlerde bakabilir daha sonra. Tamam. E, işte in case of Twitter yani bu durumda Twitter işte e, kalıcı olarak banladı yani. Engelledi gibi. Hı hı. Diğerleri Twitter olarak nasıl? Yasakladı. Twitter kalıcı olarak yasakladı. yasakladı. E, diğerleri Facebook gibi e, şöyle söylüyor seçilmiş başkan Joe Biden'ın e, iç resmi olarak işe başlaması yani gelecek Ölüğe hafta başlama. smart, tören, yani işe başlamasına kadar e, onun hesabını offline yani askıya almak gibi düşündüm ben burada ama Evet, evet, evet. ASCII aldı. Gibi. Ya da offline yaptı yani. yaptı. Aynen. Evet. Peki üçüncü paragraf ya da cümle diyelim. This has led to a flurry of commentary in the Australian media about free speech. Bunu da eğer arkadaşlardan yoksa… Başka birisi yapsın, başka birisi yapsın. Tamam. Tamam, hocam. Is. Hocam ben yapabilirim ama bazı kelimeleri hatırlayamıyorum. Tamam. Hı -hı. Bu izin verdi, acil bir yorum yapmaya yol açtı Avustralya medyasında. Hı -hı. Özgür bu sohbet, konuşma hakkında... Efendim? Yorum Selin'e yol açtı böyle. Çok yoruma yorum yol açtı. Hocam, Flori biraz telaşlı demek olduğu için ben de telaşlı, acil olarak algıladım biraz. cümle toparlayacak olursak bu. Ee, Avustralya medyasında özgür konuşma hakkında yorum serine yol açtı. Ee, Treasure Josh o kişi has said söyledi. He is uncomfortable. Bu rahat edici değil. Peki doğru anlama yani... ne anlıyorsun buradan onu söyle. Neyden hocam? Buradan ne anlıyorsun bu bu paragraftan? Onu söyle. Özetle. Birebir olmaz şart değil. Bizim işimiz çeviri değil çünkü şu anda, değil mi? Çevirmen olmak için yapmıyoruz bunu. Bu paragrafta şunu anlıyorum, hani özgür konuşma hakkının kısıtlanması ile ilgili tepkilerin olduğunu. Evet, çok sayıda bu konuda yorum olduğunu, özellikle Avustralya medyasında değil mi? Avustralya evet. Australian media, diyor. Hı -hı. Evet, kabul edelim, evet. Yani Hı, karşılamıyorlar, öyle değil mi? Burada işin özü bu. Olumlu Hı -hı. karşılamıyor. Bu, bu konuda rahatsız. Özellikle bu Friedenberg denen kişi bu konuda rahatsız. McCormack da Başbakan Bunu da... Bunu kabul ediyor, tanımlıyor. Bunu ne olarak görüyor? Bir, Censorship. Sansür olarak görüyor değil mi? Bu sansürdür diyor. Ama genel olarak baktığınızda bu parçanın yazarı bunu sansür olarak görmüyor. Niye? Çünkü there is no free speech right to inside violence. Şiddete teşvik edici bir konuşma hakkının olmadığını söylüyor burada bakın. There is no free right to inside violence. Speech right. Sonra şurada there is no Free speech right to appear on a particular platform. Belli bir platformda e, efendim yayınlanmak üzere olacak, yayınlanmak üzere bir konuşma hakkının olmadığını söylüyor. Değil mi? Örnek de veriyor mesela. Eğer öyle bir hak olsaydı işte e, bazıları, bazı vatandaşların Sydney Morning Herald'da e, düşüncelerinin yayınlanması talep ederdi. Ve eğer bu talepleri reddedilirse de e, konuşma hakkının, düşünce hakkının ihlal edildiğini öne sürerlerdi. Değil mi? Diyor. Burada bakın. Bu da ayrı bir şey. Zaten başlıklarla vermiş. Peki başkan olması bunu değiştirir mi? Hayır diyor. No, iddiazat yani. Değiştirmez. Ve bu konuda ona el, oldukça fazla serbestlik tanıldı, tanındı. Sonra şu başlık var. Are social media platforms over-centering? Bir de bu konuda sosyal medya platformlarının neler yaptığını anlatıyor burası. Değil mi? Yani sizden istediğim şu arkadaşlar bakın önümüzdeki hafta için. Önümüzdeki hafta ister bu parçayı, ister bir sonraki parçayı, isterseniz geri kalmayan siz bunu çalışın. Üç numaralı parçadan how globalization has changed our lives. Değil mi? Bu parçayı okuyalım. Ve her bir paragraftaki bilinmeyen kelimelerin altını çizelim. Bana sorarsanız bunu birlikte yapın. Belli bir dizi kelime üzerinde anlaşın. Onu Quizlet'e ve Memrise'e atın. Herkes oradan çalışsın. Böylece birbirinizi de görürsünüz. Kim ne çalışıyor. Hatta bazen aynı anda birlikte yarışma imkanınız vesaire de olur. O bir renk katar. Güzel olur. Sonra. Her bir başlık altında bakın neler söyleyebilirsiniz. Ben biraz önce Türkçe sordum ya, sizden istediğim bunu İngilizce söyleyebilmeniz, kısaca özetleyebilmeniz. Genellikle bunu yapacağız ders boyunca ve tabii ek tartışmalar açılacaktır muhakkak bununla ilgili. Onu şey yapacağız. Bu sayede hem kelime bilginiz gelişecek, hem okuma becerileriniz gelişecek, hem de konuşmanız gelişecek. Bir taşla birkaç... Birkaç kuş vurmuş olacağız arkadaşlar. Zaten bu da kaç sayfaymış? Üç sayfa. Çok bir şey değil yani. İnsan bunu haftaya kadar beş kere okur yani. Bir şey olmaz. Yani okuyun. Okuyarak gelin kafanızda iyice yerleşir. Hatta şunu yapayım ben size. Ben bu parçayı okuyayım. Şeyi yok. Bunun audio versiyonu olsaydı onu direkt paylaşırdık ama. Ben size okuyup paylaşayım. Mesela bir arkadaşımıza göndereyim. O da grupta paylaşsın. Ve oradan da yolda giderken vesaire de dinleyebilirsiniz. O da ayrı bir strateji olur. Tamam. Hocam. Ben evet. yani e beklentim bu. Burada bir şeyler söyleyebilmelisiniz. Bir kere genel parçanın ne anlattığını yani main ideasını anlayabilmelisiniz. Kelimelerini bilmelisiniz. İki. Üç. Her bir örneğin bu parça için konuşuyorum. Başlık altında ne anlatıyor? Bunu özetle yazılı olarak yerinizde olsam yazarım, not alırım. Sonra sorduğumda ben e, onları anlatırım, anlatmaya çalışırım. Böyle gelişir arkadaşlar. Hem kelime bilginiz gelişecek hem de konuşmanız e, iyi olur bence. Okey? Yöntem bu. Dediğim gibi bir de onu da unutmayalım. Bitirmek üzereyiz çünkü benim başka bir dersim var şimdi. E, bu metinler zor geliyorsa muhtemelen Advanced'e yakın değilsiniz. Yani Hani yakın olsa okey, daha gelişecektir, biraz zorlarsanız olur ama e, daha düşükse, çok zorlanıyorsanız, hani bazılar der ya, hiçbir şey anlamıyorum, ona ben katılmıyorum, hiçbir şey anlamamak mümkün değil ama. Öyle diyorsanız, e, sizin yeriniz burası olmayabilir, e, orta düzeyi seçebilirsiniz. Hocam, katılımcı olarak izleriz biz sizi. Hı. Yani siz bilirsiniz yani eğer seviyeniz bu seviye değilse diğer seviye daha faydalı olur. Anlatabiliyor muyum? Nasıl? Kapımız tamam. açık. Gelene. Kapımız açık. OK? Hocam e, hafta üçteki metni okuyacağız, değil mi? Bu hafta evet, ikinci evet. metnizi çünkü. Bu bu hangisi üç a işte bakın üç a bunu okuyacaksınız. Heh, tamam. Tamam. How hocam. globalization has changed our lives. Tamam? Tamam. Ekran paylaştığım için söyleyebilirim. Yani ekranımı görüyorsunuz değil mi? Evet hocam görüyoruz. Evet. Mesela what are the benefits of globalization dediğimizde bunları söyleyebilmelisiniz. Communication mesela. mesela Internet of Things ne demek? Bu, bu konuda birazcık araştırma yapabilirsiniz. Öyle bir açılım da olması lazım tabii. Mesela ek araştırmalar yaparak veya... Şunu da kesinlikle öneririm. Bunun gibi aynı başlıkta başka parçalar da okuyabilirsiniz. The Effects of Globalization on Our Lives diye bir arama yapın. Bloglardan farklı yazılar okumaya çalışın. Bu ne sağlayacak size? Bir kere kelimelerini çalıştıktan sonra yalnız bu parçanın. Şunu sağlar. Aynı konu üzerinde farklı yazarlardan okusunuz. Ve bağlam aynı, konu aynı. Kelimeler de üç aşağı beş yukarı uyuşacaktır. Dolayısıyla e, zihninizde yer eder. Ve kelimeleri daha iyi öğrenirsiniz. Konu hakkında söyleyecekleriniz olur. Şöyle düşünün, bitireceğim bir dakikamız var. Ya, yok aslında da on dakikadır e, ekstra şey yapıyoruz. Bir dakika sonra yeni ders başlayacak. E, bir kap düşünün ki, kaba yeterince su veya bir sıvı koymazsanız taşmaz. Taşması sizin konuşmanız ya da yazmanız. Yeterince okumazsanız, yeterince işte farklı kaynaklardan araştırma yapayım, not alayım mesela. Bunları yapmazsanız taşmaz, konuşamazsınız, yazamazsınız. O nedenle önerim bu bakın. Tekrar edeyim hemen bir cümleyle özetleyeceğim. Parçayı okuyun, kelimelerini çıkarıp Quizlet, Memrise'da çalışın. Sonra bu parçayı birkaç kere daha okuyun, kelimelerini bilerek. İşte her bir başlık altında neler söylüyor bunları özetle yazarak çalışın bana kalırsa veya anlatın eğer yazmayı sevmiyorsanız. Ve ayrıca buna benzer aynı başlıkta başka parçalar okuyun Google'da araştırma yaparak. Müthiş gelişirsiniz bu şekilde arkadaşlar. Tamam. Fırsatınız olduğunda da kelimeleri daha sonra tekrar edin. Peki. Ee, o zaman stop şey.